Atman dansımız. <gülüyor> Arkadaşlar tatil için kalacağımız yere geldik. Ee, Şuradan göstereyim ve tatil başladı. <gülüyor> Kemalcan Parlak için de tatil ve Azunyan Özgeç'in de tatil tüm hızıyla devam ediyor. Aman akıyım bir Ne aman akıyım yalancısın? Ne, ne yalan atıyorsun? Dört gündür buradayız. Nasıl dört gündür, gündür buradayız ya? Her tarafımız yanmış hepimizin. Dün tatil yeni başladı. Amele yana bile oldu bende aman akıyım bak. <gülüyor> Az önce kendine misyonlu sinekler falan. Ana avratövdü bu arada haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Bir bahçemiz var, bir, bir taraf, taraf çiçekli. çiçekli bir taraf şöyle. diğer tarafı da şöyle <gülüyor> her, an, her anda Aaa <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne yapıyorsun amın aklıma? Aklım çıktı biliyor musun? Sulu şakalar Evet kahvaltımıza da geldik arkadaşlar böyle biz bu işi geldik kahvaltı için. Kemalcan Parlak tanıdılar. Yo, ben Göremedim ben onu. Seyirede olduğu <gülüyor> bir kendini şey Nadarraz sıkalım işe oraya gerçekten <gülüyor> Ama anlat anlatmadın. Ya yani şimdi arkadaşlar Özgür Soğuk Kahve istedi <gülüyor> mekanda. Mekanın evet. sahibi de dedi ki, dedi soğuk kahve yapmıyoruz dedi. Sonra Kemalcan Parlak şöyle yaptı. Böyle bereket yaptı. Arkadan iki tane çocuk koşarak buraya geldiler. Abi dediler biz seni çok seviyoruz falan filan. Dediler, inanılmaz beğenerek izliyoruz. Ben de dedim eyvallah canım. Canım senin de dedim ben yarım. Sonra dedi ki var mı bir isteğiniz arzunuz var kapı... <gülüyor> <gülüyor> mı dedi. Ben de bu üç tane sanki? Sonra bir de şöyle bir şey oldu. Bir isteğiniz arzunuz var mı çocuk? Öylesine söyledi ama Kemal dedi ki bir soğuk kahve alabilir miyiz diye. Çalışan <gülüyor> da dedi yani çocuk anladın mı? <gülüyor> Çocukla müşteri yani gitti soğuk kahvaltıya, <gülüyor> normal müşteri yani yapmaz hanım müşterisi seni soğuk kahvaltıya göndereceğiz. Estağfurullah <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçekten tehlikeli bir model ya. Ver balıkları çekmeyin. Balıklar ben istemiyorum vlogumda balık. <gülüyor> ben balığımı vlog istemiyorum vlogumda balık istemiyorum ya. Yani. Yani. Çok kastasız bu konuda. <gülüyor> olmak <gülüyor> Lütfen sıcak yiyiniz <gülüyor> <gülüyor> Doymadan ben kalkmayın. Yalnız iyiydi daha. Vallahi bir güzellik mi komşumuz? ne yapıyor, ne yapıyor bunlar? Yolculuğun üzerinden puanlar mısın? Yolculuk 10 üzerinden 7 veriyorum. Nasıl gideriyorsun? Velan mı geldiniz ama bana dört? <gülüyor> Kay, ben Cigano'na geldim ya dört. Benimki ben dokuz verdim ya yolculuğa. Tam <gülüyor> da önemli. Ya böyle olur. bir şey olabilirdi ya. Önemli olan Rençle araba değil, değil ki. ki. Ne gönül dostluğum <gülüyor> bu ne <gülüyor> bu? Şerif Ağa. Şimdi mesela. Ha, bir insan istediği kadar yakışıklı olsun, şu olsun, bu olsun. Türkiye'de en yakışıklı mı izleniyor? Her <gülüyor> <Deriren> yakışıklı olan. İzleniyor bana koyum. Yani. Dış görünüşten önemli olan iç özellikler, yani güzellikler vardır. Ya ne anlatıyorsun ya? Allah aşkına amına koyayım, ne anlatıyorsun ya? Gösteren diyorum ki ben Edim sana dur. o zaman senin <gülüyor> şey... alacağın Anlat bakalım. Şimdi yolda okey çok güzel geçti bilmem ne falan. Ben zaten yarısında uyudum. Sağ olsun Ferit arabayı sürdü. Son evet. bir saat falan ben sürdüm sadece. Ondan da 350 yaptım. <gülüyor> çok durduk abi. Mersin'den İstanbul'a ben araç sürdüm. Ha. Bunda aksen. Onun ağzını mı yaptın Oğlum bunda evet. aksen düz bir tez. Aksen. Tatile gelmemiş ki bu. Yine dalgayı içmeye gelmiş, şeye gelmiş. Bak, hesap atmaya geldi. Yavaş düşürdü. Şurada Esap... <gülüyor> Şuradan gidelim mi? Arkadaşlar, hocam. Hesaplar almaya başlayınca tüysünüz. <gülüyor> hocam hoca iyi uç, atışlardan diye pasınızı veriyorlar. Süpürüyorlar <gülüyor> binelleri. Bir tane buzlu bir şey getiriyor oğlum amına. Benim içinde de su var yani bir şey yok. <gülüyor> Geçen tamam. ben bir şey söyledim sen onu içtin mi? Ne ya? Hemen şat sır attı Le... o. Makat torasıyor. <gülüyor> bir şey söyledim biliyor musun? Lezekueno. Lezekueno. <gülüyor> <Lezacueno. gülüyor> Di malı son ne? Pekal şat falan sır oldu. Çok kötü su. Oo, soyundan aramanız kabro. Oo. İko amen İspotiamo. No, no, no. <gülüyor> Yok arkadaşlar diyor ki şu anda e, bu tatili çok beğendim, çok bayıldım, on numara tatil diyor ve... Neredesin? Enes <gülüyor> Potos. Seni bitirmeye geliyoruz dostum. Kendine müzisyenin götü mü kalktı? Kötüm kalktı mı kalkmadı mı? Bunu düşünelim. Arkada bir deep house. Bak deep şu house. süre bak. A şu Herkes bunu yapıyor. Herkes bu bak. Ama tekrar bak. Bu i̇lk fark ettin mi? Hep bu. Uzanırken nasıl biliyor musun? Uzandığımı düşünün şu an. Öğlen 12'de. Harbiden yedim. hep, bak, kadar hep daha... biz bunlar bu videoyu çekerken büyük ihtimal hep oradaydık. Şükrü ile harbiden bu hareketleri yapıyorduk de bir ara Happy House. Yani o ne demek biliyor musun? Tam kafamız şey olmadı. Burada otururken bu müzikten tam böyle kafamızı sikilmedi affedersin. Bir de akşam gidelim orada DJ performansında iyice beynimizin <gülüyor> içinden geçeceğiz. Bu tatil değil ya bu. Bu ama, şey yani. Ama şöyle Hayır, müzikler hani, tekno teknolojilerimizdi. House. Bak deep house aa asla onlara asla biz ölemiyoruz. Onlar ama, on numara. Ama bir Michael Jackson bidik verse de bize bir dans etsek. Hiç yani bize o, yönelik bir şey yok. 90'lar. Pop hop, 2000'ler hip hop. Mesela şey versin ya abi, Güzel Çelik Ercan'dan bir tane duymadım amın abinin anında. Doğru ben. diyorum, vallahi Burak Kut'tan duymadım. Burak Kut'tan komple ikiyiz. bir kere yalın. He yalın nasıl olmaz, Kornet doğal. Yalın bir kere yazın olayı yani. Lan yazın, ben, yazın, ben biraz Kornet bile yemedim lan. Daha ben de yemedim. Bebele maçı ben bir şunu da arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim, yayınlardan sonra biz kahvaltıya gidiyorduk ya. Evet, Kornet'i. Biz burada üç gündür buradayız. Her sabah Club Beach yiyeceğiz. Sandeği gibi dostu geçe. Ardın bir parti değildi de. 3 <gülüyor> kız dans ediyordum ya bir ara. 3 tane kız vardı yanında. Ya bu ne, yap ne yapıyorsun Özge ya? <gülüyor> Ay şimdi sen ne deniyorsun? Sanahtan bir şeyler mi deniyorsun ya? Vlog ya bu. FZV'ye şey baktım bir ara fıkra çekiyordu. Bir Alman, bir Rus, bir Franslı, <gülüyor> Frans, bir de Türk, bir de Kegri. <gülüyor> bu ikilinin götü kalktı mı? Enes Batur'la takıldık ya. Bir orada bir kalktı götler. <gülüyor> Abi. Tatilin çoğunda Enes Batur'la kulüplerdeydiler bunlar. Yeniden gerçekten yeniden Evet arkadaşlar İzmir macerası kaldığın zelinin devam ediyor. <gülüyor> Bu ne aman oğlum? Pes ya. <gülüyor> ya Arkadaşlar <gülüyor> ve Yıkılacağımız yere geldik. Panayır'a geldik. Birazcık dans edeceğiz galiba. Bilmiyorum. Bir şeyler falan yedik. Bu ne yapıyor ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Oha! Bu ne oğlum? Buna bak. Efendim şuna mı? O zaman sen şuna bak. Bir bir sen Zoom var mı bunda? Zoom var mı? Zoom varsa şu gününkine de bakalım. Panayır'da yanımızda öyle bir isimle karşılaştık ki. Kemal niye Şükrü'yı sallamış burada? Alakasız bu arada çok alakasız. Görenler görenler hayrete düştü. Panayır'da Epo Uygaş şoku. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> Panayır bu ailesi. Bu aleykümselam. Bu arada bu kanala şuradan abone olmayı sakın unutmayın. Çünkü bu kanalda daha neler göreceksiniz. Neler? Bilader olay var <gülüyor> senin götünden doğru böyle alayım mı? Buraya geçiş ver. Şükrü ya. Hızlı soru cevap sekansına hoş geldiniz arkadaşlar. Tatilin bir diğer özelliği de buydu. Evet, Ferit Karakay yanında. Ferit Karakağan. en son ne zaman sevgilin oldu? 3, 2, 1. 2 sene et. önce. 2 sene önce dedi bakalım. Ferit Karakağan, hiç tanga giydin mi? Hayır. Hayır. Hayır. Acaba neyden? Azun yanına geçişimi sormak istiyorum. Kemal'in saçlarını hiç kıskandı mı? 3, 2, 1. Evet. Evet, yeni bir soru geldi arkadaşlar. Hızlı soru cevap serimizde bir başka soru daha. Elsa mı, Kemal mi? Kemal. 1, <gülüyor> <Aa. gülüyor> Bak, bak, bak, bak. Oğlum vallahi reportlanırız bak iyi dur. <gülüyor> ya ya bir siktir git ne yapıyorsun amonoz yum Ne yapayım? Delirdin amonozumize. Buraya hayır. Bulalım. Hareketlere Instagram'dan da takip etme unutmayın. <gülüyor> Arkadaşlar takip kaldığımız yerden devam iyi. <gülüyor> vallahi <gülüyor> <gülüyor> <Oğlum. gülüyor> Çok eğleniyorum. Ya siz ne kadar yaramadı çırpmaya başladınız ya. Ben sizi böyle sokaklardan, mekanından, çıkışlarından mı toplayacağım? Tamam da Dayko bir Türk ya. gel. <gülüyor> <gülüyor> Dayko içmişsin amına, ayakta duramıyor. <gülüyor> çay içtik. <gülüyor> Baba çay içmeye <gülüyor> yani çıkılır mı saat gece olmuş işi ya? Bir şey yok ya. oğlum bir şey yok. Çıktım sana ne dedim? Kanka beni al dedim şuradan. Beni al dedin olaylar olaylar ama zaten Bir tanem kavga etmişsin. Yok derim ben bir kavga etmedim. Adam dedi ki silah atıyor dedim. Ben ne de, sanırım silah fırlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> dedim niye yani ya onu fırlatmıyorsun ki dedim böyle. Yok lan bir şey yok. Arkadaşlar almış. bu arkadaşları yanlış anlaşılmasın. Ben bunları her gece, her gece her gece sokaktan toplamaktan artık <gülüyor> yoruldum. NBA e, maçı izliyordu kıyafet. <gülüyor> <gülüyor> Kukla'da 47'e aydınlıyoruz çok yediyoruz, yediyoruz teşekkür yediyoruz. Yediyoruz. Yediyoruz. teşekkürler. Efendim kendini kurumda sınan Bu çocuğun böyle bir tırkı var. Özge sen anla. Kendini gerçekten basketbolu <gülüyor> <da> zannettin. Kukla'dan arzıyor musunuz? Ne diyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Ferit çok kısa tutmuşlar <gülüyor> ya neden kısa tutlar? <gülüyor> 40 dakika olsa Abi çok çekim olmadı zaten ya. Hani... Eee... Çok haklı. Eğlenmemize baktık biraz da yani. Zaten e, Çağrı'nın da aklında hani böyle bir vlog yoktu. Bir an spontane gelişti. Hadi bir vlog çekeyim falan diye gelişti. Bir de her anımızı da çekmedi. Unuttuğumuz çok... Ya çok eğlendiğimiz anlar vardı mesela. Onları çekemedik. Bir de her şeyimizde içerik olmasın ya. İçeride çocukları demiyorum, profesyon olumcuyum ben. Başka tolcu. İnsansız gibi bana Nemret anlatıyor musun? Öyle, öyle oğlum, kul. Abi arkasına da Haridun yazılmış. Şu polisin vurduğu kelepçeyle ile ya. Abi Haridun kelepçe vurdu. <gülüyor> oğlum nasıl? <gülüyor> Ters kelepçe ödediğimiz izi. <gülüyor> Espri uğruna gidiyordum neredeyse. Şaka yapıyorsun, niye? Nasıl bir şaka? Tekiler içiyor arkada dedim. Ayla aynı <gülüyor> Hadi eve ya artık ne hey. Gideriz. Eve amına koyayım. Ee, eyvallah. Yok ne edecek <gülüyor> lan? Lan 5'e kadar açım sonra. 5'e kadar diyorlar. Hadi eve. Arkadaşlar bir güne daha uyandık. Ben şimdi bir yapmadan duramam yani. Sabah havuza <gülüyor> girmeden <gülüyor> duramam yani. Bilen bilir beni. De. <gülüyor> ben <gülüyor> harbiden oraya... harbiden pezemek her sabah uyanıyordu. Direkt havuza atlıyordu abi. Oğlum çıkayım Kemal Can'la tuvalette zaten şey ya, saat daha var onun azından. Değil mi Özgür? 1 saat? 3. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mi Ne Ne güzel atladın ama. Mükemmel bir atlayış. <gülüyor> Başarılı mıydı? <gülüyor> Çok başarılıydı, hayır. Böyle atlamayı nereden öğrendin? Ben şimdi 2007 yılında olimpiyatlara katılmış bir insan olarak konuşuyorum. <gülüyor> Avuz boşu da yapamıyorum biliyor musun? Hiç yok. Hiç <gülüyor> bilmiyorsun. Hiç yok avuz boşu bence. Asya <gülüyor> hoş geldiniz arkadaşlar. Boğuluyordum. Kurtarım beni, kram yedim de ayağımdan. <gülüyor> ya, çarp... ya, şu şakayı yapacağım ne burnuma su kaçtı. Anasını alın. Çar Bey geldi. Şu şakaya gülenler... Normansın ne olursun. Şu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <catchy> söyleyeceğim. Birazdan gerisi de düşer. Düşer bak. Allah yapma onu. Vlog çekeyim ben onunla. Kurtaramayız ne olursun. Biraz şuradan Şuradan canım. Inan ki ben çok diştim bile hep gülerdim. Vazgeçtim bundan. <Gülüyor> Çocuklar kullanıyorsa bana da versin. Çağrı'nın çok güzel besteleri var bu arada, kendi yaptığı şarkılar var. 95 mi? Ne öyle bir şey ya. gözlüğü <gülüyor> Abi evet benim gözlüğüm kırıldı <gülüyor> ya. Gözlüğü bir su oturum. Kanka tilt etmek değil de insanlık <gülüyor> Kışkırtma. Kışkırtma. <Ben> da <gülüyor> <daha gülüyor> Senin... olur. Ben kırdım be. E böyle kaçtan YouTube taktiklerim? Evet, <gülüyor> <gülüyor> Sağlık olsun ben ya. Ben çok özür diliyorum. Bir, bir sene kadar ödüyor musun? Ya kıyamam. Ya kıyamış. Ha ben kırdım ağzıma bitmiştim ama. Evet, Ona kıyamış. <gülüyor> Makine var burada. Onları sattım çocuk. Ne bu? Gucci mi? Burberry. Burberry. Sen ne diyorsun ya? Oğlum, of! Bir şey söyleyeyim Senin vücut da iyi ya bu Şş, Görüyor musun vücudun? <gülüyor> Örgütçüleri görüyor musun? <gülüyor> çok güzel. Bu çok güzel. Ya santo. asıl. Kaç tane? Bak @wtc yani. İngilizce prabuz özürüm. Ben kendi kanalımda kendi Instagram'ımı daha söylemedim. Allah beni anlasın. Öyle mi? Evet, geldi o da geldi. Eee e, içmek istiyorsa. Katman dansını burada buldum. Senin katman oldu. <gülüyor> katman. <gülüyor> katman hareketi. Yoksa katman hareketini mi buldun? Bu yani, mu? Evet. evet, katman yani. Tari. katman katman katman katman. <gülüyor> bu ne yapıyor kanka? <gülüyor> Patron şey <çıldırdı> yaptı <gülüyor> Gözlük haberimi kaldıramadı. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söylemek ama istemiyorum. Aa! <gülüyor> i̇şte bu lan. Ya ne yapıyor <gülüyor> bu <abi? gülüyor> Peki, e, tatil şu ana kadar nasıl gidiyor Dedik evet. Karakaya? Yani güzel, bence iyi geçiyor. Güzel bence. bence de güzel geçiyor, İlk gün birazcık stresliydi. Eğleniyoruz ya, evet, ilk gün çok kötüydü. Tamam. Ama genel olarak güzel ya, ben eğleniyorum. Evet evet, güzel. Özellikle o bahçede önemli olan Önemli olan, tatilin nerede olduğu değil, yanındakilerin şeyin, önemi. Valla... Oğlum, herkes bu bok ya. Herkes aynı cümleyi kurdu biliyor musun? Gerçekten. Herkes tek tek bu cümleyi... Ama bu Ama konuştuk zaten. konuştuk ya videoda herkes bunları dentsin. Dentsin buydu. Bunu dedik ya. <gülüyor> bir Şükrü kurmadı lan Şükrü hiçbir şey kurmadı. Önemli. Şükrü... Bütün tatil şuradaki böyle bir barakamızda baraka mı denir aslında yatak böyle burası böyle bir oturma yeri bütün tatil buradaydı abi şu gözlükleriniz kesinlikle çıkarmadı böyle bütün tatil telefon elinden bütün tatil. O, o arkadaşlara namı ne yapar? <gülüyor> Arada o böyle lafa girin. Acun abiler. <gülüyor> Acun, Acun abiler şurada varmış. şurada ben bir selam vereyim mi? Bir selam vereyim mi? olmasın. Acun abi. <gülüyor> Çağrı'nın kanalına artık abone olun. Lütfen artık abone olun. Çünkü bu gerçekten Twitch camiasında büyük bir kampanya haline dönüştü. Çağrı'ya çağrı abone ol. Dostlarla sohbete, muhabbete çıkılmış bir gece. Doğru mu Efe? Kesinlikle. Kesinlikle Efe'nin sesidir Efe orijinal Efe sesi aldım. Pizzat <gülüyor> ben. Satın aldım lan bu da sizin <gülüyor> Arkadaşlar paket olarak satılıyor. Bütün tepkilerim, şakalarım, seslerim <gülüyor> 19.99. Aynen öyle. Güzel bir mekana geldik Efe kardeşimizin sağ olsun getirdi. Uygaç mizaj. Dostlarla <gülüyor> takılma, oturma, yeme içme. Hani bugün çok vlog beklemeyin diyor yani. <gülüyor> Bu lokta ben bu lok bu yer anladım bu lok. Bir bakalım hemen bir bakalım. Afs. Evet gayet çekicisiniz efendim. Peki ben de seni göstereyim mi? Tabii hocam buyur. Evet arkadaşlar şu anda Efeoğlu mekanda. Afs. <gülüyor> Yoksa bir avlanmamız özgürüz. <gülüyor> Hiç alakası yok. Şimdi yengenin yanına geçiyorum. Yengenin <gülüyor> yanına mı? Hoşça kalın. Burası gerçekten çok güzel bir yerdi. Burası neresi? Adı neydi ya? Panayır değil, Panayır öbür yer. Buranın adı neydi? Unuttum ya. Burası çok güzel bir yerdi. Ee, biri chatten yazar. Ha veranda. Buranın adı veranda. Ee, bu arada hiç gerçekten koronaya... Korona önlemlerinin bence en yüksekte olduğu bir restorandı diyebilirim. Garsonlar kesinlikle yanınıza yanaşmıyor hatta rakı vesaire içki ee, takdimini bırakıyorlar oraya kendiniz kendiniz yapıyorsunuz. Her masa kendi rakısını kendi koyuyor. E, masalar arası neredeyse 2-3 metre var. Baya uzak. Ya, ya diyorsunuz da bakın abi. Bak masaların arası hep böyle. Garsonlar falan şurada falan duruyor böyle şuradan sesleniyorlar. Yani maksimum şurada diyorlar ve bir kişiyle konuşuyorlar. Diğerlerinin müzikte olduğu için e, sesleri tabii gitmediği için bir kişiye söylüyorlar. O kişi de masaya söylüyor. İçkiler buraya bırakılıyor. Herkes kendi içkisini kendi koyuyor. Garsonların hepsinde e, maske var zaten. Bunu söylemeye bile gerek yok. İçeri girerken ateş kontrolü vesaire her şey yapılıyor. İki kere ateş kontrolü yapıldı hatta. O yüzden o konuda bence en titiz yerdi ve mekan da çok güzeldi. Burası sahil. Direkt kum burası. Şurası direk deniz. E, 2000'ler pop müzikleri çalıyor. Türkçe pop müzikleri. 2000'ler, 90'lar. Çok güzel bir mekan. En keyif aldığım e, gecelerden biriydi. E, güzel bir rakı masası vardı. Reklamdan ne kadar? Gram almadım bu arada. Yani harbiden iyi olduğu için söylüyorum. Gram reklam vesaire yoktu yani. Bir haftadır yayın açamıyorum da abonem düşüyor. Şu video alkol ölçen alete üflese kaç promil çıkar? Çok çıkar abi. Bugün gerçek... Ger bu gece gerçekten içmiştik. Harbi içmiştik yani. <gülüyor> Ezen ayakta duramıyor. Yaktan <gülüyor> mısın? Nasıl <gülüyor> ayakta duramıyorsun? Yok. yok be sıkıntı yok, araba Yeni geliyor. Dansınızı var galiba. Yeni bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir dansınızı öğrenme <gülüyor> Siz biliyor musunuz bu dansı? Şu bak. Şu. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun ustam. Şöyle bir hareket, ufak bir hareket. Aynen, onun böyle daha hareketlisi, Katman dansı. daha buraları kaçırdım, Katman dansı. Biliyor musunuz? Uzak doğudan geldi. Uzak doğudan geldi. Ben değilim. Biraz daha. Çağrı daha dans edeğim Adi. Kemancan buyurun. Katman nasıl yapıyoruz da? Katman. <gülüyor> Tabii, katman daha. <nasıl? gülüyor> <gülüyor> seçenekli san. Beni bilen bilir. Ha ben bu saatlerde saat şu an gece 2.3 falan. Bir iki dil niye yalan söylesin, söylüyorsun <gülüyor> Saat 1'e geldi. Saatin yalan niye oluyor? yalan. <gülüyor> Burada promil gerçekten bir üfletsek o makine kırılır mı? kırılırdı herhalde. Ya yani şurada eğer o yemeğin after'ıysa bu çay içiyorlar tabii. Bunlar çay içmeye gittiler. Burada büyük alkollüler. Bakalım. Da alıştık ya. <gülüyor> <gülüyor> Cümlelere bakın. Yuvaya alıştık ya. Yalan yuva yapıştık. Yuvaya alıştık. Ne diyecek yani. Beni bilen bile onu da işte, şey mi diyecek yani. Sen onu da hiç çay içmedin. Ben bu saatlerde bu çayı içiyorum. Ha. Yapacak bir şey yok. Çaylı şekerli için alıştık. Şeker alası. kullanmıyorum ben. Yani. Şeker bıraktım. Günden beri tadalamıyorum. Şekeri bana bir arkadaşım bıraktırdı. Dedi ki. Bunu ne de? <gülüyor> tamam ya. Gel gel biraz daha Karadeniz kokuyor gel. <gülüyor> Bunu dedi bırak dedi şekeri dedi. Ta çayın tadını dedi alırsın dedi. Yaklaşık 3-4 sene oldu çayı bıraktım. Şeker içiyor. Çayı bıraktım <gülüyor> evet. <ben. gülüyor> çayı bıraktım. Şey çayı niye bıraktım ya? Şekere bıraktım. <gülüyor> çayı bırakayım mı lan ben artık? Mizaj <gülüyor> yerlerde. <gülüyor> şekeri <gülüyor> bıraktım. Dedi ki çayın tadını alırsın dedi biraz daha iç dedi. 3-4 senedir içiyorum. Ne çayın tadını aldım. Şeker atıyorum yine olmuyor. Artık Eski günler, eski şekerli günlerime de dönemiyorum ama abi. Çaydan bir dönem şekerli çaydan taz alıyordum. Orada bıraktım anladım. Artık geri dönüşü olmayan bir yola girdim yani. Bu şaka değil ama gerçekten. Bu şaka değil ya. niye içiyorsun peki? Alışkanlık. Alışkanlık ya. Bizim bir tane dayı vardı böyle kıklama dedi. Kırtlama atıyordu. Bir ara onu denedim. Mevul 4 hoş geldin hocam. O da ilginç ama oğlum. Şeker yiyor, emiyor. Tayıçma bakıyor, kırtlama yiyor. Evet, At o, olmuş o, yani anladın Onu, Yani onu. Onunla... Aç atlıyor. Bak, bak böyle. Sen bunun üstüne sakızla çiğniyorsun mu? Bu başka bir şey değil çünkü. Katman <gülüyor> <gülüyor> ya, yemin ediyorum. Bir ağır katma ikisi de. Hiç, hiç, hiç. Seninle çimlerin üzerinde koştuğumken <gülüyor> bir aşk yaşamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu aşk öyle bir aşk ki o kadar değerli, o kadar anlatılmalı. <gülüyor> <ki, gülüyor> Aynen öyle durum Aşk ki ne romanlara yazılabilir, ne masallarda anlatılabilir, ne de şarkılara söz olabilir. Çünkü sadece sen ve benim aramda Aşkım çok sağ ol aşkım. Teşekkür ediyorum. Düşürdün mü lan? <gülüyor> Aa beni düşürdün. Amul amul Yanlış çalıştı dur. Yoksa evlilik tektif yapsanıza videomda. Kızım kız öyle demiyor ki. Ne diyor? Ev al diyor. <gülüyor> <Evlemiyor>. <gülüyor> <gülüyor> aşkım ya. E, tamam kız krediye gireceğiz. <gülüyor> tamam vurdu <onu> şartacağız. <da> <gülüyor> Çocuklar <gülüyor> bile biliyor. Kemalettin, Özge'yi seviyor. Kemalettin, mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne kanka? Ne kanka Ne kanka Kemalettin? Yok, <gülüyor> Yo, şöyle. Şuradan sok. Alayım mı, o burunun içinden? Senin bir önündeki bir süt saç pilonunda şöyle bir hareketim var. Onu evet. anlamamışlar ama Onu, gel buradan hemen çek. Hemen anlatayım. Ya gelmiş, gidir buraya zoomluyor. Gelmiş, buraya zoomluyor. Şöyle, <gülüyor> Gel dedim buradan çek. Al buradan gir dedim buradan. Buradan gir. Korona testini yap dedim buradan alta doğru. Bak hala nereden çekiyor. Elen çok temiz ki. <gülüyor> Cheer my darling. Cheer my darling. Cheer. Oo aynı değil mi o ses? Harika. Öyle şarkıda.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 hesapken hesapken ne kadar gösterdi bakalım, hesap bakalım. Oynuyoruz. şimdi bakalım hesap kilo edildi 6 TL 6 TL geldi <gülüyor> e, bütçe bu kadar değil Fatihim bütçesi bu kadar mı <Bütçe Altı> gösterebilirsiniz <gülüyor> 6 lira geldi hesabı çay para üstünü almadık kaç gün <gülüyor> <ben. gülüyor> salak <gülüyor> <Of>. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bir vlog. İnanılmaz. Arkadaşlar buyurun. Yemek arası. Yemek yerken gayet izlenebilecek bir vlog. Ee, Şucağa da abone olun artık. Şu instagramını da takip edin artık. Yeter. Valla bak. Yaklaşık 5 aydır boostlamaya çalışıyoruz. Hala boostlanmadı. Adım Yağızhan. Abi nedense twitch 100 bit üstünü kabul etmiyor. Bu kadar atıyorum. Diğerlerini onaylamaya düşendim. İyi yayınlar. 100 bitsini nasıl kabul etmiyor ya? Bir anda lol mü? Rauf yok mu? Hangi gelsene bir dece ya? Abi.